Bu botoksa girmek istiyorum hı hı. hocam. Ee, şu an haberlerde de sosyal medyada da çok önümüze çıkıyor. Evet. E, merdiven altı dediğimiz yerlerde yapılıp işte e, ücret biraz daha uygun hastanede. Göre, uzman doktorlar yerine daha böyle işlerine gelebildiği bütçelerine hı hı. göre diyelim aslında. Evet. Ne kadar doğru buluyorsunuz? Ya şimdi piyasa çok karışık. Evet. İlginç fiyatlarda botoks yapanlar var. Yani ondan dolayı ben hastalara şunu söylemek istiyorum. Bir kere gittiğiniz yerde bir doktor diploması mutlaka sorun. Doktor olmayan yerde bir işlem yaptırmayın. Çünkü sonrasında bir problem olduğunda savunacağınız bir şey de olmuyor. Yani doktor yapmadığı için, siz zaten kendi isteğinize gidip yaptırdığınız için bir şey savunamıyorsunuz. Herhangi bir haklılığınız olmuyor. Evet, yani ters bir olay da olsa... Onunla e, hayatınıza devam etmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden hastalar bu konuda biraz uyanık olmaları lazım. Yani doktor olmayan yerde bir uygulama yaptırmaması lazım. Sonra hasta ne yapıldığını kendisi sorabilir. Yani bana ne yapıyorsunuz? Hangi ilaç yapılıyor? Nedir diye e, yapılan yerde görmek isteyebilir. Ya da yani benim yanımda açın ürünü diyebilir. Böyle bir hakları var sonuçta. Hani gittikleri yerde bunları yapmaları gerekir. O ürünü gördükten sonra da ona göre uygulama yaptırtabilir. Yani belli başlı markalar var zaten piyasada botoksla ilgili. Onları zaten yaptırmak isteyenler takip edip bu konuda daha kendilerini bilgilendirip gidip danışabilirler. Ama zaten bir doktora gittiğinizde her türlü sorumluluk zaten doktorda olduğu için o kadar teferratlı şeye gerek yok. Ama işte merdiven altı yerlerde bunlar sakıncalı. Yani bir yanlış olduğunda da düzeltme imkanınız yok. Tüm hayatı boyunca o şekilde yaşamak Yani öyle oluyor. geliyor mesela bize hastalar. Ee, biz de şimdi ne ürün kullanıldığını bilmediğimiz için müdahale edemiyoruz. Çünkü piyasa dediğim gibi çok karışık bir sürü ürün var. Yani o enjeksiyon edilmeyecek maddeyi de enjekte ediyorlar. Ondan ortalık karışık oluyor. Yani ona bizim yapacağımız bir tedavi de olmuyor dolayısıyla. Yok, Ürünü bilmediğimiz